Bugün 14 Nisan 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz Başak Burcu'nda ilerleyen ay günlük iş görevler hizmet kavramlarını öne çıkarıyor titiz ve çalışkan enerjilerle yaşamın keyfi eğlencesinden biraz uzaklaşıp günlük işleri ve görevleri daha fazla zaman ayırabiliriz. sabah saatleri bunun için daha verimi değerlendirilebilir Öğle saatlerinden itibaren ay balık burcundaki Jüpiter ve Neptünle karşı açıda olacak. Fiziksel ve duygusal olarak abartılı ve dengesiz enerjilere dikkat etmeliyiz. İlham ve yaratıcılıkla birlikte hayal gücümüzün de kuvvetleneceği bu saatlerde zihnimiz biraz karışık ve dalgın olabilir. Detay gerektiren konularda dikkatli olmalı ayrıntıları gözden kaçırmamalıyız. Sinirim sistemimiz de bu saatlerde hassas olabilir. Aşırı iyimsel ve hayalperest davranabilir, duygusal beklentilerimizi abartabiliriz. Dürtüsel tavırlar, iştah artışı ve müsriflik eğilimlerine yol açabilir. Öğle saatlerinde dengeli davranmaya özen gösterelim. Akşam 21.11'de ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la üçgen açı yapacak ve boşluğa girecek. İrade ve motivasyonumuz yükselebilir. Güçlenen toprak elementi güç, güven ve istikrar verirken günlük işlerde de pratik ve somut sonuçlar almamız kolaylaşabilir. Aile büyükleri ve otorite figürlerinden de duygusal destekler almamız mümkün. Ay 23-45'ten itibaren terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.